yapmıştır. Tecrübeli ekip turnuvaya gelebilmek için 9 maç yapmıştır. Bu maçlardan 7 tanesinde galibiyet alan Fransa 2 maçında berabere kaldı. Üçlü ekip hücum hattında kontra ataklarda golleri bulurken, duran toplarda da çok başarılılar. Defansta ise toplu defans dediğimiz takım savunması yapıyorlar. Tecrübeli ekip Dünya Kupası'nda ilk 3 sırada yer alabilir. Peki Uruguay ve Fransa maçı istatistikleri nedir? Bu maçı kim kazanır işte detaylar.